Yoğun baharat ve acı tüketimi, sindirim sisteminde bazı sorunlar yaratmaktadır. Baharatların içinde özellikle acıyı veren bir madde vardır. İsmi kapsaisindir. Bu kapsayısın denen madde, bazı biberlerde 10 birim vardır. Bazısında 100 birim, hele bazı Meksika tipi biberlerde 900 birim vardır. Bunları aldığımız zaman özellikle hayvanlarda yapılan çalışmalarda şu ortaya konmuştur. Bu kadar yoğun kapsayısını yani biberi, acıyı aldığımız zaman midenin iç katmanında şiddetli ödem ve gastrit bulguları ortaya çıkmaktadır. Sonrasında da şişkinlik, gaz, geğirme ve künt ağrılar görülebilmektedir. Özellikle bu en acı olan grup bu sorunları daha fazla yaratmaktadır. Ama başka bir durum var. Damarlarda meydana getirdiği etkiden dolayı acı özellikle hemoroidi olanlarda problem yaratmaktadır. Hemoroid şikayetlerini arttırır.